İddia, Tahmin ve Kupon Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 13.10.2020. Bugün 2 tane kuponumuz var. Şu an ekranda görmüş olduğunuz maçlarımız. Bu 6 tane maçtan 2 tane kombin yaptım arkadaşlar. Maçlara geçmeden önce Bir önceki videomuzda yapmış olduğumuz tahminlerimizin sonucu. Tahminlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Oslo-Grorud maçına karşılıklı gol var dedik. Üst dedik. Maç sonucu 1 dedik. Üçü de geldi. norveç östers maçı 2.5 üst dediğimiz maç maalesef 0-2'de takıldı. Bir direk döndü. Norveç-Romanya maçına ise arkadaşlar maç sonucu 1 bir dedik. Birden 1 bir dedik. Karşılıklı gol var ve üst olur dedik. Ama karşılıklı gol varımız gelmedi. Üst geldi, maç sonucu bir geldi, birden bir geldi. Karşılıklı gol var, gelmedi. Fransa bizi yanıltan tek maç Fransa-Portekiz 0-0'da kaldı arkadaşlar maç. E, karşı, yine karşılıklı gol var demiştik o maça. Bir de Rusya-Türkiye maçına maç 1-1'de takılabilir demiştim ben. İyi izleyen, iyi dinleyen arkadaşlar belki skor oynamışlardır. E, ve 2-3 gol aralığında biter demiştim ben e, maçın 1.67 oranı vardı onu da tutturduk arkadaşlar yine Yunanistan Moldova maçına ben maç 2-0 da takılabilir demiştim iyi izleyen arkadaşlar e, zaten bir önceki videomuza göz atarsanız e, skor tahminlerinde göreceksiniz arkadaşlar Yunanistan'a açılan üst oranı 1.80 diye yanılmıyorsam e, niye böyle açılmış diye düşündüm kendi kendime ve maç 2-0'da takılabilir diye düşündüm ve arkadaşlara 1 ve 1.5 üstünü önerdim hatta handikap birini önerdim 1.60 oranda maçlarımız bu şekildeydi ee, videoları atlamayarak dinleyen arkadaşlarımız kardeşlerimiz mutlaka kazanacaklardır ayrıca Hafta sonuna çok güzel kuponlarımız var, hem kasa katlama hem rolling kuponlarımız hem de ideal kuponlarımız var arkadaşlar. Yani e, bir videomda ben 3 tane kupon paylaşıyorsam, 3 tane kuponun e, toplam 9 maçımız oluyor. Evet her kuponda 3 tane maç e, koyarsak, yani her bir maça 1 dakikanızı ayırıyorsunuz arkadaşlar. Çok uzun bir süre değil. Bugünkü kuponlarımız 2.30 ve 3.57 orandan oluşuyor. 2.30 ve 3.57 orandan oluşuyor arkadaşlar. Tabi ki ee, bu bir tahmindir. Hani günü boş geçirmemek adına çıkarmış olduğum iki tane kuponu siz sevgili severlerle paylaşmak istedim. İlk önce 2.30 oranlı kuponumuzla başlayalım arkadaşlar. Bu iki kuponu arkadaşlar farklı da kombinleyebilirsiniz. Aklınıza yatmayan maçı çıkarıp diğer kupona ekleyebilirsiniz. İlk maçımız arkadaşlar İngiltere 2. Lig'den. Saat 21'de başlayacak ee, yaklaşık 7-8 saatlik zaman dilimimiz var. Sizler de kontrol edip o şekilde oynayabilirsiniz. Saat 21'de başlayacak İngiltere ikincilikte Cheltenham-Grinsby Town maçı. Arkadaşlar biraz e, bu kuponda biraz garantiye kaçmak istedim. Zaten oran 2.30 fazla değil. Ben bu maça 1.5 üst aldım. Yani maç yine 2-0'da takılabilir ya da 1-1'de takılabilir. Bu yüzden ben 1.5 üstünü aldım. Tabii ki risk almak isteyenler 2.5 üstünü değerlendirebilir bu maçın. Ben o riski almadım almayacağım. İkinci maçımız saat 21:45'te başlayacak arkadaşlar. Kingsley'in Borehamwood Wood maçı 2.5 üst. 1.60'dan. Ve üçüncü maçımız yine saat 21:45'te başlayacak. Walking Duggen Hamret. 1.5 üst. Ayrıca ben bu maçın karşılıklı gol varına da güveniyorum. Ama e Pardon Kuponumuz e, garanti olsun diye ben bir buçuk kaçtım. Ediliyen iki buçuk üst karşılıklı gol varını da alabilir. İlk kuponumuz arkadaşlar bu şekilde İngiltere İngiltere ikincilikten çıkmam. grisby Town maçı bir buçuk üst. Kingsley, Boreham iki buçuk üst ve Walking Dogenham bir buçuk üst. Toplam 2.30 oranı var. İkinci kuponumuz ise arkadaşlar. Saat 21.30'da başlayacak Brandtay Maldo maçı. buçuk üst aldım arkadaşlar bu maçı. Saat 21.45'da başlayacak Almanya İsviçre maçına ise e, karşılıklı gol var aldım arkadaşlar. İki takımdan da gol bekliyorum. Yani maç bir 1de de takılabilir bu maç. Ben karşılıklı gol varını aldım. Bir tarafa dönersek ki bir döner diye düşünüyorum. O da Almanya tarafı olur büyük bir ihtimalle. Ama karşılıklı gol var en ideal tercihimiz olsun. Ve üçüncü maçımız 21-45'te başlayacak. Forea Adaları Andorra maçı. Bütün dünyanın gözünü bu maça diktiği şaka yapıyorum tabii ki. Freya adaları Andorra maçı arkadaşlar ev bir buçuk üst 1.70 oranı var toplam 3.57 oranımız var bu kuponumuzun tabi farklı kombinleyebilirsiniz Arkadaşlar söyleyeceklerim Arkadaşlar bu kadar ee, şans yanımızda olsun ee, Sizler de bir kontrol edin gözden geçirin Umarım iki kuponumuz da e, sorunsuz bir şekilde gelir Herkese bol şans diliyorum. Dediğim gibi hafta sonuna çok güzel kuponlarım var. Takipte kalın. Herkese bol şans.